Bu videoda denk kesirler konusuna devam edeceğiz. Eğer bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla çarpıyorsak, denk bir kesir elde ediyoruz. Bunu biraz düşünelim. 4 bölü 6. Diyelim ki kesrin paydasını 2 ile çarpıyoruz. Eğer kesrin payını da aynı sayıyla çarparsak, denk bir kesir elde edeceğiz. 4 bölü 6'ya denk bir kesir elde edeceğiz. Burada payda 6'ydı, 2 ile çarparsak 12 eder. Payı 4, payı 2 ile çarparsak, denk kesim payı 8 olur. Yani 4 bölü 6 ile 8 bölü 12'nin aynı şeyi temsil eden denk kesirler olduğunu söyleyebiliriz. Bunu gözümüzde canlandırabilmek için bu bütünün aynısını tekrar çizelim. Ama bu, sefer, ama bu sefer, bütünü 6 eşit parçaya değil, 12 eşit parçaya ayıralım. Bu 6 eşit parçanın her birini 2 eşit parçaya ayıracağız. Parça sayısı iki katına çıkıyor. Paydadaki 6'yı 2 ile çarparken yaptığımız da buydu. Şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane eşit parçamız oldu. Bu 12 eşit parçadan kaç tanesi sarı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 tanesi sarı. 8 bölü 12'si sarı. Burada sihirbazlık falan yapmadık. Eğer toplam parça sayısı 2 katına çıkıyorsa, aynı oranda yeri boyayabilmek için, sarıyla boyadığımız parça sayısı da 2 katına çıkmalı. Bir kesrin hem pay, hem de paydasını aynı sayıyla çarparsak, bu kesirle denk bir kesir elde edeceğimizi gördük. Tabi bunun tam tersi de geçerli. Yani eğer bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek yine denk bir kesir elde ederiz. 4/6'nın bölü pay ve paydasını 2'ye bölelim bakalım neler olacak. 6'yı 2'ye bölelim. Eşit parça sayısı yarıya iniyor. Yani artık sadece 3 tane eşit parça olacak. Tabii aynı şeyi paya da yapalım. Yani payı 2'ye bölelim ve denk bir kesir elde edeceğiz. 4/2 Pay'a da 2 yazdık. Yani 2 bölü 3, 4 bölü 6, 8 bölü 12 birbirlerine denk kesirlerdir. Bunu da görselleştirelim. 2 bölü 3'te 3 tane eşit parça var. Yani bu bütündeki 6 eşit parçayı önce 3 eşit parça haline getireceğiz. 3 eşit parçaya dönecek 6 eşit parçadan. Şimdi aradaki bu, bu. Ve buradaki çizgiyi silersek, 3 eşit parça halini alır. Silme işlemi tamam. Bütünümüz hala aynı. Ama bu sefer 6 eşit parça yerine 3 eşit parçaya bölünmüş durumda. Ve bu 3 eşit parçadan 2 tanesi sarı renkli. Şekillerde de gördüğünüz gibi bu kesirlerin hepsi birbirine denktir. Eğer bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek, yine denk bir kesir elde ediyoruz. Şimdi gelin, denk kesirlerle ilgili bir soru çözelim. 5 bölü 25 oranı eşittir t bölü 100. Bu denklemdeki t'nin ne olduğunu nasıl bulacağız? Paydanın 25'ten 100'e yükseldiğini görüyoruz. 25'ten 100'e çıkmış. 25'ten 100'e çıkabilmek için payda 4 ile çarpılmış. Payda 4 ile çarpıldığı için payda 4 ile çarpmalıyız. Çok basit. 5 çarpı 4 eşittir 20, demek ki t 20'ye eşit olmalı. 5 bölü 25 ile 20 bölü 100 denktir. Bir soru daha düşünelim. Diyelim ki 5 bölü 25 eşittir 1 bölü soru işareti. Paydadaki soru işaretinin değerini nasıl bulacağız? Pay 5'ten 1'e gitmiş. 5'ten 1'e gidebilmek için payı 5'e bölmüşüz. O zaman aynı şekilde paydayı da 5'e böleceğiz, değil mi? 25'i 5'e bölersek, soru işareti yerine 5 gelmeli. 1 bölü 5, denktir. 5 bölü 25. Bu da denktir. 20 bölü 100. Bunlar denk kesirlerdir.